Hocam tabi yarınki maçtan da bahsedeceğiz. Ee, ama ben önce Baylanpaşa'ya geliş sürecinizden bahsetmek istiyorum. Bayrampaşa geliş hangi nedenler etken oldu? En büyük sebepler neydi? Çünkü şu görmek için, alışık değildir sizi görmeye. Evet. Şimdi ben e, tabi son iki yıla baktığınız zaman hep 1likler teknik teknikler yaptım. E, biraz Ankara Sporu'dan sonra biraz dinleneyim dedim. Ondan sonra bir 10-12 ay böyle dinlendim. Yurt dışında bir maç izleme turnuvalara gittim geldim. Bayrampaşa Spor bana teklif ettiğinde gerçekten çok heyecanlanmıştım. Çünkü niye? Ama bu ligi fazla bilmiyordum. Ondan dolayı teklif ettiklerinde kabul ettim. çünkü gerçekten Kabul ettiğimde gerçekten çok e, böyle çok mutlu oldum. Çok güzel bir kulüp. Çok güzel bir şirketleşmiş bir kulüp. E, uzun vadeli böyle projemiz var. İnşallah e, böyle devam eder. Hocam Bayrampaşa'da en son tabii 4-0'lık bir Yeni şarj spor galibiyetiniz var. Ona da bahsedeceğim ama sizin gelişinizde bir yukarı doğru bir ivme var. 6 maçta gelen 3 e, galibiyet, 2 beraberlik, bir mağlubiyet var yanılmıyorsam. Ee, ama bu galibiyetlerin hepsi Deplasman'da ama hiç sadece bir galibiyetiniz yok şu anda. Bunun sebebi nedir? Deplasman'da 3'te 3 yaptınız. Deplasman'da galibiyeti yoktu Bayrampaşa'nın siz gelmeden önce gördüğüm kadarıyla. Ama e, bu sefer de içeride kazanan Bayram Bayrampaşa var. Bunun sebebi sizce neydi? Tabii şimdi baktığınız zaman biz ilk geldiğimizde zaten e, takım 4 tane golü vardı toplam olarak. E, deplasman'da hiçbir galibiyeti yoktu. Sadece içeride bir maç kazanmıştı bir galibiyetle bir galibiyet almıştı Bayrampaşa Spor. Biz geldiğimizde Deporasman'da 3 galibiyet. içerideki beraberlik bir mağlubiyet oldu. Vallahi ortalamaya baktığın zaman şu an 9-11, 11 puan ekli. Yani altı maçta 11 puan bizim için gerçekten çok önemli bir puan. Şu anda 19 puanımız var. Tabi şimdi elinizdeki oyuncular. Özellikle biz geldiğimizde çok az gol yenen bir takım vardı ama çok az gol atan bir takım vardı. Biz onu düzelttik. Şimdi 13 tane golye ulaştık biz geldiğimizden beri. Onu çözdük. Ama tabii şimdi deplasmanda baktığınız zaman içeride biz ilk geldiğimde Çarşamba maçına gelmiştim ben çünkü iki gün antrenman yapmıştım. O maçta da bir bir berabere kalmıştık. deplasmanda bir galibiyet içeride biz. Ee, Düzce ile berabere kaldık. O maçta da çok iyi oynamıştık. Sonra deplasmanda e, bir galibiyetimiz var. Ee, en son mağlup olduğumuz maçta e, şanssız bir mağlubiyet almıştık. Çünkü maç sıfır e, 0 gibi, dakika 98. İki tane net, iki tane net penaltımız vardı, e, verilmemişti ama hiç olmadığımız yerde bir gol yemiştik Darıca maçında onu unutup ve deplasmanda geçen hafta biz 10 kişiyle 4-0 yerindik. Tabii deplasman içeride içeride biz biliyorsunuz en büyük sıkıntımız zaten 3. bölgedeki varyasyonlarda çok pozisyona giremiyoruz özellikle. Ama deplasmanda takım halinde iyi savunma yapıp yakaladığımız topları kontra ataklarla gol bulmak bir stratejimiz, bir taktiğimiz vardı. Tabi şimdi devreye kadar biz planlarımız vardı. Devreye kadar. Devreye kadar ne kadar puan toplarsak toplayalım. Ondan sonra ikinci yarı bakacağız. Yani takım şu anda baktığın zaman deplasmanda 3 maç aldı. 9 puan aldık içeride. 3 maçta 2 puan aldık. İçerideki maçları telafi ettik şu anda. Hocam, düşme hatlarının 6 puan üstündesiniz ama playoff'un da 5 puan gerisindesiniz. Ya tabii. Yani şimdi bu sezonki hedefi playoff mu olacak yoksa var bizim hayalimiz bir şampiyonluk diyor musunuz? Ya şimdi baktığınız zaman bu lig gerçekten e, Türkiye üçüncülüğün en zorlu e, bir üstüne sahip ve en zorlu grubudayız. Ya çünkü şampiyonlu oynayan takımlar ve küme düşmeye oynayan takımların arasında playoff'lar özellikle... Kilyoflar arasında çok biliyorsunuz puan farkı yok. İki Hı. maç kaybettiğiniz zaman üst sıralardasınız. Allah korusun ki maç kaybettiğiniz zaman alt sıralardasınız. Öyle birlik. Şimdi tabii bizim hedefimiz e, Bayrampaşa Spor olarak gerçekten taraftarlarımız, başkanımız, yönetim kurulumuz e, inanılmaz destek veriyorlar bize. E, biz dediğim gibi devre arasına kadar şu 19 puanımız var. Şu üç maçta yani iyi iyi puanlar almamız lazım. Ee, yani şu anda dediğim gibi maç baş bakıyoruz. Maçta da e, bekliyoruz yani bakalım inşallah ilerisini önümüze bakacağız. Ee, Eskişehir ilgili birazdan konuşacağız hocam. Ee, ben şimdi şey söyleyeceğim. Düce Spor şimdi çok iyi gidiyor. Onun dışında Iğdır gibi, İskenderun gibi böyle yüksek bütçeli takımlar da var. Yani dediğim gibi aslında çok zor bir grupta. Çocuğun gibi grubu, şey, ikinci grubu. Ben bir de Derece Gençler bile bizim komşu içemiz. O yüzden daha da böyle diğer gruplara oranla daha da çok takip ediyorum. 2-3 hafta falan baktım Derece Gençler bir işte bir yanda playoff hattındayken şu anda düşme hattının üstünde. Ee, ve uzun bir süre gelemeyen galibiyeti sizin karşınızda almışlardı galiba öyle hatırlıyorum. Yani her an her şeyin olabileceği bir grup. Zaten 3 zor bir yer. Çıkması çok zor bir e turnuva. Hele sizin grup daha da zor gözüküyor. Ee, ve de sizin şu anda kalan 3 maçın ikisi. Pref hattındaki Diğeri de Hacettepe yanılmıyorsam. Evet. Bu 3 maçtaki puan hedefiniz nedir hocam? Ya şimdi bizim 2 e, maç içeride oynayacağız. Yarın biliyorsun Kuşadası. Aksaray'la maçımız var ya Hacettepe maçı. Tabi hedefimiz bu 3 maçtan alabildiğimiz puanları maksimal aldığımız puanları alıp e, ikinci yere daha sağlıklı bir şekilde e, güzel bir kamp Birkaç tane de takviye yapabilirsek, birkaç tane daha takviye yapabilirsek, ben iyi oyuncular alabilirsek, ikinci yarı hedefimiz tabii ki play-off, play da çıkmak. Şimdi bence zor üç maç bizi bekliyor. Biz maç maç gidiyoruz. Öncelikle yarın çok önemli Kuşadası maçım var. O maça iyi hazırlanacağız. Birkaç tane sakatım var, cezalı oyuncum var. Kadro derinliğim fazla yok. Çünkü genç e, takımdan kurulu biliyorsun. Benim zaten antrenörlük tarzımda hep böyle genç oyuncularla var. Evet. Ondan dolayı e, ben çok mutluyum. Bizim amacımız hedefimiz Türk futboluna, milli takımlara büyük takımlara e, futbolcu yetiştirmek. E, tabii futbol başarıdır. Futbol dostluktur futbol arkadaşlıktır. Arkadaşımız orada bir yazmış ama e, sevgili kardeşim önce dostluk, önce fair play. Evet, hali ben de gördüm şimdi. Ya bak ben sen şey düşünleyim mi? Yani biz biz Türkiye'de maalesef şu futbol kültürünü yerleştiremedik. Futbol neticeler oyunudur. Galip gelirsin, mağlup olursun, berabere kalırsın. Öncelikle Arkadaşlıktır. Seyirciye saygı, taraftara saygı, oynayanlara saygı. Evet, Bunu, zaten biz hiçbir yere gelemeyiz ki. Hocam e, demin arasından bahsiniz. E, takviyeleri için yönetimde görüştünüz mü? İstediğiniz oyuncular var mı? E, bu konuda bir görüşünüzü alayım. Olacaksa hangi mevkilere takviyeler olacak? Şu anda bizim planlamamız şu anda 3 e, haftamız... İyi geçirip ondan sonra transferler olup olmayacağını net olarak söyleyelim. Şu anda bir şey söyleyemiyorum. Ee, ondan dolayı şu üç haftayı bir geçirelim. Ondan sonra zaten e, kafamızda, projemizde takviyelerimiz olacak ama e, bakalım hayırlısı. Ya isim olarak değil de ben belki olarak sordum daha çok zaten. Ya şimdi Var net, mı? bir belirlemedik ama dediğim gibi şu üç haftayı bir geçelim. Üç haftadan sonra o zaman e, netlik kazanır. Anladım. Hocam Bayrampaşa'nın tabii çıkmasını isteyeceksiniz. Ee, Bayrampaşa'yı çıkarma için uğraşacaksınız. Ama e, tabii gruptan iki takım çıkacak. Diğer takım size kim olur Bayrampaşa'nın dışında? şu anda net biliyorsunuz ikinci yarı ne olacağını kimse kestiremez. Ee, evet. Benim gönlümde kalbimde geçen Bayrampaşa, Bayrampaşa sporumuzun şampiyon olması. Ya şu anda bütün hedefimizi, bütün çalışmamızı, bütün her şeyimizi biz Bayrampaşa Spor'un başarısı için buradayız. Ekibimle birlikte çok iyi çalışıyoruz. Çok güzel bir ekibim var. Oyuncularım aslan gibi. Ondan dolayı oyuncularım gerçekten geldiğimizden beri çok güzel bir enerji yakaladık. Enerji yakaladık şu anda iyi gidiyor. İnşallah işte dediğim gibi şu iç sahadaki galibiyetlere de başlarsak daha çok mutlu olacağız. Hocam gençlerle oynamayı seviyorsunuz. Bundan da bahsediniz az önce. Bayrampaşa biliyorsunuz ki bu anlamda önemli kulüplerimizden birisi. Bayrampaşa yeni arda turanlar yetiştirecek mi? İnşallah. İnşallah. Hedefimiz yeni arda turanlar yetiştirmek. Türk hocalar kendini geliştirmiyor. Bunu yaparlar. Sözde futbolu kalkınır demiş. Nasıl hocam? Ya ben 850 Hoca'ya kurs verdim. Ee, Türk hocalarının bu kadar... Ee, ben ben Türk hocaları bence Türkiye'de, Avrupa'da çalıştıracak yetenekli teknik direktörlerimiz var. Yani... Peki, e peki neden Avrupa'ya hoca gönderemiyoruz hocam? Efendim? Avrupa'ya neden hoca gönderemiyoruz peki? Vallahi yani onu aslında onun cevabı bence o e ya Avrupa'ya Avrupa'ya hoca niye gönderemiyoruz bilmiyorum yani piyasamız mı yok ee, gider niye gitmesine Fatih hoca gitti Mustafa Denizli gitti herkes gitti yani pey hocalarım e, Şenol Güneş gitti çalıştı yurt dışında Hasan Özer gitti çalıştı dışında herkes çalıştı yurt dışında ziyade e, Ölemi Karan da gitti galiba hatırladım. fadila yurt dışında ziyade ben hani Avrupa ülkelerinden bahsediyorum o beş büyük giren tek hoca herhalde Fatih Terim. Yani Tayfun Korkusu zaten orada geçtiği büyüdüğü için onu pek saymak istemiyorum. Yani buradan giden anlamında. Tabii tabii. Yani tabii Fatih Hoca gitti, Şenol Güneş gitti, Mustafa Denizli gitti. Çok hocalarımız gitti. Giderler ya yani. inşallah bu yakında da artık bundan sonra hocalarımızı Avrupa'ya göndereceğiz. Çünkü yeni sistem, yeni yeni bir formatla e, kendini geliştiren teknik direktörlerimiz var. Yeter ki bu teknik direktörlerimize şans verelim. Çünkü Peki yabancıların ne verdiği Türkiye'de? Şu anda bence çok yabancı yok Türkiye'de. Bir Sumudiçka var, Malatya'da. Yani bizim başarı yakaladı şu anda Fatih hocamız yakaladı Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Emre Belözoğlu çok iyi işler yaptı geçen sene. Evet. Var. Noel güneş Beşiktaş şampiyonu. Sergen geçen sene Beşiktaş şampiyonu yaptı. Var ya bizim teknik direktörlerimiz de çok var. Çok kaliteli hocalarımız da var. Zaten son yıllarda başa şampiyon olan bir yabancı direktör yok kendimize. Hep yerli direktör. Evet evet doğru. Bizim hep yerli hocalarımız. Aslan gibi hocalar. evet. İlan Şu oldu. an hatırlamaya çalıştığımız Zico'ya kadar yok herhalde. Yok yok. 2007. Biz Pereira zamanında Fenerbahçe'de olmuştuk. Yok. Pereira zamanında olmadı hocam. Pereira zamanında Fenerbahçe'de şampiyon oldu. Pereira, Pereira şampiyon olmadı hocam. O sene şu an o şampiyon oldu. Ya be 1995'te şampiyon olduğumuz sene ben de vardım. Pereira. Ha, eski Sen... pardon. pardon. Pardon. Ben bir tur Pereira'ya gittim hocam. Evet, evet. Vitor Pereira demişken Pereira'ya nasıl değerlendiriyorsun hocam? Dün bir açıklaması vardı maçtan sonuna e, Kulübün benden beklentisi önceliklik dedi Benim için konferansımı gidilmeye getirdi ama e, bu, bu değerlendirmesini Ve genel olarak Pereira'nın Performansını sormak istiyorum Ya Pereira şu anda Fenerbahçe çok iyi bir kadrosu var Elinde çok e, Kaliteli bir takım var e, Yani çok çok konuşuldu ben, Bir de biliyorsunuz teknik direktörler hakkında çok açıklama yapmıyorum. Çünkü o da meslektaşımız. Yerlisi, yabancısı fark etmiyor. O da bir sistemi var. O da oyuncuları oynatmak başarılı olmak istiyor. O da. Çünkü Fenerbahçe çok büyük bir camia. Çok büyük bir taraftarı var. Ondan dolayı yani bence o da başarılıdır. Yani çünkü futbolda bir takım şampiyon olacak, diğerleri Avrupa kupalarına gidecek. Öyledir yani spor. Yani herkes şampiyon olamaz. Ondan dolayı e, bence Fenerbahçe fena değil yani iyi gidiyor o. Fenerbahçe teklif gelse şampiyon yaparım der misiniz hocam? Efendim? Fenerbahçe'den teklif gelse şampiyon yaparım der misiniz? Fenerbahçe'de çalışmak büyük, bizim için büyük bir mutluluk, büyük bir onur, büyük takım. Şu kadroyla şampiyon oluruz. Yani tarih arap'ın herde göreve yaptı. Bir gün siz de orada görmek isteriz hocam. İnşallah. Allah büyük. Bakalım kısmet. Kaderimizde ne varsa onu yaşayacağız. Ee, hocam ben ıı, buyurun. Senar büyük bir cam ya. Ee, şimdi e, oradan bir soru gördüm. Bayrampaşa'da. Bayrampaşa Spor'da hedefleri. Ha, tamam ben, ben de onu soruyorum hocam. Tabii yani ben Bayrampaşa'nın ...başarılı olması için geldim. Öncelikle... E, ...başkanlarımıza, yönetim kurulumuza... ...bizi destekleyen herkese çok çok teşekkür ederim. Her, Erkan başkanımız Başkanımıza. Yani... E, ...buraya... Hede ...ben çalıştığım bütün kulüplerde hedefim için geldim. Burada da Bayrampaşa'da da inşallah e, şampiyonluklar yaşarız. Bayrampaşa Sporu en üst lige çıkartırız. Hedefimiz bu. Çalışacağız... Takdir Allah'ın yapacak bir şey yok. Hocam yönetimle anlaştığınızda bu sene hedef mi koydunuz? Yoksa gelecek senelerle ilgili planlarınız var mı? Bayram Paşa'yla Geldiğimizde öncelikle benim e, istikrarlı e, güzel kulüpleri tercih ediyorum. E, lig tabi bildiğin gibi ben ilk defa üçüncükte çalışıyorum. yani Ben avuldan sonra hep defa birincilikte çalıştım. Bu ligi fazla bir... başkanım yazmış. Erkan başkanım Özkaya biz de sana kadar güveniyoruz hocam. Çalışmak bizim için. Başkanım öncelikle ben de çok mutlu oldum seni burada tanıdım. İyi ki varsın. Çok iyi başkansın. Ee, Allah razı olsun. Seni seviyoruz. Çok teşekkürler ilgin alakın için. İnşallah bu galibiyeti sana yarın 3 e, puanı armağan edeceğiz başkanım. Ben de başkanımıza hoş geldinmek istiyorum. Evet çok soru geliyor bana. E, Bayrampaşa spor taraftarları gerçekten e, çok büyük ilgi gösterdiler. Geldiğimizden beri bizi yalnız bırakmadılar. İyi günde de kötü günde de destek oldular. Allah razı olsun. İyi ki varlar. E, ben her zaman şunu söylüyorum. Teknik direktörler tek başına başarı yakalayamaz. Tabii ki başkanımız, yönetim kurulumuz, taraftarlarımız, medyası, futbolcular biz, teknik direktörler birlik beraberlik olursa zaten ee, güzel şeyler olacak. Ee, i̇nşallah dediğim gibi biz Bayrampaşa Sporu en kısa zamanda inşallah hedefi doğru çıkartmaya çalışacağız. Biz çalışacağız. Ee, başarılı olur, mu, olur muyuz, olmaz mıyız? Onu zaman gösterecek. Hocam sevgimiz Mustafa Hoca planlı bir teknik adamdır demiş. Disiplinli tam bir profesyonel hocada futbolcular futbolcu olduğunu Mustafa Hoca ile anlarla çalışırlar demiş. Ya ben çalıştığım kulüplerde öncelikle benim için öncelikle benim için kulüptür. Kulüp başkanı yönetimidir. Ben çünkü o görevi bana verdikleri için e, öncelikle çok çok teşekkür ederim. Başkanım da sağ olsun. orada yazıyor. Başkanımızı çok başkanım, seviyorum. İnşallah, başkanım transferler var değil mi? Müjdemiz evet. hücrem, isteriz. Allah razı olsun. Başkanımız inşallah devre arasında çok iyi transferler var. E, hep birlikte biz ee, Bayrampaşa Sporu e, bu sene hak ettiği yere çıkartmak istiyoruz. Ee, ben bir teknik direktör olarak tabii ki bir takımın başındayım. Ee, ama bu bir birlik, beraberliktir. Taraftarıyla, yönetimiyle, başkanıyla, oyuncularla, malzemecisi, malma soruyla birlik yakaladığınız zaman o başarı geliyor. Biz hep birlikte o birliği yakalayacağız ve inşallah hedefe doğru gideceğiz. Tabii ki ben planlı çalışıyorum. Açık ve net söylüyorum. Ben antrenörlük tarzın Aldığım eğitim, öncelikle kulüplerin yaşaması için, kulüplere iyi futbolcular, iyi birey iyi insanlar yetiştirmek. Benim hedefim her zaman, sportif başarı ve sportif başarının yanında da genç oyuncuları Türk futboluna kazandırmak. Ben bu yoldan devam ediyorum. Ekibim çok iyi. Buran Hocam var, Serdar Hocam var, Yusuf Hocam var. Gece gündüz çalışıyoruz. Kamplarda olsun, antrenmanlarda olsun, her yerde beraberiz. Çok güzel bir enerji yakalamışız. Ee, yani inşallah e, bu bu bu e, heyecanı devam ettiririz devre arasına kadar ve devrede inşallah e, güzel bir çalışıp ikinci yarı farklı bir bayrambaşı spor izletireceğiz. Hocam, eee, sonra Ankara Spor'da da çalıştınız. Daha sonra bir yurt dışına gittiniz, yanılmıyorsam bir sene. Orada neler yaptınız? O süreçten biraz bahseder misiniz? Şimdi ben biliyorsun Eskişehirspor'da takım kaptanlığı yaptım. Eskişehirspor'da da teknik direktörlük yaptım. 8 ayım müthiş geçti Eskişehir'de. Eskişehirspor gerçekten çok büyük bir kulüp, çok büyük bir camia. bizim zamanımızdaki yöneticiler de çok büyük destek verdiler. Şimdiki Başkan ve Yönetim Kurulu Eskişehirspor'un yaşaması için elinden geldiği kadar mücadele ediyorlar. Onların sizin sayenizde de kutluyorum. İnşallah en kısa zamanda tekrar toparlanırlar, borçlarını öderler. Tekrar Türk futboluna, Süper Lig'e geri dönerler. Onları seviyoruz. Allah yardımcıları olsun. Kolay değil. Ankara Spor'da tabii Ankara Spor'da yine iyi giderken maalesef bir ayrılık olmuştu Ankara Spor'da. Sonra ayrıldıktan sonra bir yurt dışında bir birkaç eğitime gittim. Ee, oradaki futbolu e, takip ettim. Özellikle Senegal'e gittim. Orada gerçekten çok yetenekli futbolcular var. Bire bire izledim. Ben yurt dışına elimden geldiği kadar eğitimlere gidiyorum. Nüvalara gidiyorum. Boşta kaldığım zaman. Öyle bir bir, bir senem geçti. Ondan sonra Bayern Münih teklif edince e, hayır kıramayacağım insanları devreye girince. Ee, onlarla birlikte çalış, e, çalışmak e, biliyorsunuz e, beraber çalışmak bana bir teklif etmiştir. Ben de kabul etmiştim. Ama şu anda inanın çok mutluyum. E, üçüncülük olmasına rağmen yine çok çok mutluyum. E, çalışma ortamımız çok iyi. İnşallah e, başarılı oluruz ve e, takımımızı çıkartırız. Hocam, sevgim birçok değerli direktörlerle yayın yapıyorum ve hemen hemen hepsinde de e, bu tarz soru geliyor. İnaysan'ı size yeliteceğim. Golcu sorunu çözersek önümüz açık demiş bir seyircimiz. Efendim? E, sizce bir golcu sorunuz olduğunu düşünüyor musunuz? Ya tabi şimdi baktığınız zaman... Takımda bir golcu sorunu konuşuyor. Ya tabi şimdi baktığınız zaman tabi bizim geldiğimizde zaten 4 tane gol atmıştı takım, şu anda 13 gol. Benim şimdi, benim çalıştırdığım takımlarda, ben e, Ordu'da da çalıştım 3 yıl önce. Kalecim hariç 8 haftada bütün oyuncularım gol atmıştı. Yani kalecim hariç bütün oyuncularım hepsi gol attı. Şimdi Bayrampaşa spora baktığınız zaman sol bekim gol attı. Sağ dışım sol orta saha atmaya başladı. Yani bir benim antaluk tarzımda bir kombinasyon bir takım halinde çalışmak ee, takım halinde savunma yapıp takım halinde hocam yapıp ama tabii ki Futbolun meyvesi goldur. Tabii ki evet. golcü, golcü her zaman ihtiyaç vardır. Bizim de ihtiyacımız var. Ee, yani çünkü e, yani siz ne kadar iyi güzel şeyler yaparsanız yapın e, siz eğer o filenin o golleri atamıyorsanız e, bütün çalıştığınız emek boşa gider. E, i̇nşallah bakalım şu devre bir atlatalım. Allah büyük. Hocam bugün Altay, Hatay Spor Maşı'nı mi? Bilmiyorum. Altay'ın yeni stadının açılışıydı. İzledim. Ben bu bağlamda bir genel bir soru sormak istiyorum. Bizde tribünler, taraftarlar böyle herkes. Sorsan çok iyi taraftar ama tribünleri doldurmaya gelince eskisi gibi ilgi yok. Bunun sebebi sizce nedir? Taraftarlar tribünleri neden doldurmuyor? Tabii ee, delikle şunu söyleyeyim bizim zamanımızda biliyorsunuz televizyonlar, e, maçlar yoktu. Yani biz izle, e, oynadığımız zaman 20-25 bine, 30 bine o sıcakta bizi gelip destekliyorlardı. Ama maalesef son 4-5 yıla baktığınız zaman e, Türkiye'nin en büyük statları, Türkiye'nin en modern statlarını yaptılar. E, taraftarlar e, %70'e yakın taraftarlar başlara gitmiyor artık. Yani ondan dolayı bir an önce tekrar eski günlere dönmemiz için bu futbol kültürünü yerleştirirsek, futbol kültürünü yerleştirirsek biz taraftarları çekeriz. Ailece, eşiyle, çocuğuyla, hanımıyla maçlara gelirlerse yani bence daha iyi olacak. Çünkü statlara baktığınız zaman artık eski statlar kalmadı. Şimdi sada girdiğiniz zaman... Ee, biliyorsunuz eskiden statlar çok böyle üstü açıktı maç izleyemiyordunuz ama çok full doluyordu şimdi de statlarınız modern İnşallah en kısa zamanda buna çare bulurlar ve statlarımız dolar ee, yani yani bu konuyla ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum ama maalesef biz futbol kültürünü yitirdik onu getirmek için değişik projelerle e, yapmak lazım. E, i̇nşallah en kısa zamanda da o dediğimiz... Çünkü niye biliyorsun? Futbol taraftarla güzel. Kesinlikle Doğru. hocam. Yani pandemiden dolayı seyircisi oynandığı dönemleri hatırlıyorum şu anda. Pandemi yani bugünleri, bugünleri çok özlemiştik ama eski rağbet yok. Mesela bugün Kocaeli spor maçını da izledim. Ben e, zaten kuzenlerim çağırdı. Ben size yerim oldu hiç gidemedim. E, yani bizim statta bile ben Doğuma Bük Kocaeli'dim bu arada. Bizim stadda bile yani neredeyse hiç beklemediğim kadar azlık vardı. Bilmiyorum ya yani Kocaelispor bile böyleyse diğer kulüpleri düşünemiyorum. Ya koca... Çünkü Süper Lig'e bayadır hasret Kocaelispor. Amatöre kadar düştü, yeri geldi. E, ligler çıktıkça taraftar sayısı daha da az oluyor. Bunu anlamadım yani. Ya şimdi ben de ben de merak ediyorum. Yani e, gerçekten Kocaeli Türkiye'nin en köklü kulüplerden bir tanesi. Diğer tar diğer kulüplerde öyle. Ama baktığınız zaman Kocaeli 3. Lig'de full ben maçlarını izledim mesela. Ee, Kocaeli mesela 3. full dolduruyordu. Mesela Sakaryaspor. Ben ben size bir şey söyleyeyim mi? Sakarya mesela e, bence sonunda evet. Sakarya, Kocaeli, Eskişehir, Diyarbakır, Urfa, Gaziantep Spor, bütün o kulüplerin onların Süper Lig e, Süper Lig'de olması lazım. Çünkü Niye futbol seyirciyle güzel oyun güzel oluyor. Yani ondan dolayı e, yani ben de vallahi ben de ama tahminim bu hastalıktan dolayı, koronadan dolayı biliyorsunuz bir buçuk yıl ara verdi seyircilerimiz. E, ama inşallah en kısa zamanda tekrar statlarımız dolar. O neşeli, o heyecanlı taraftarları e, tekrar statlara bekliyoruz. E, ama tabii ki iyi takımlar yapmak lazım. E, Zaman gelmiş biliyorsun bu eskidi borçlar var kulüplerin maalesef borçları var bu borçlardan yönetimler, yöneticiler, başkanlar maalesef kulüpleri çok zor durumda bıraktılar. E, ondan dolayı e, o kültürü inşallah tekrar toparlarız. Hocam, Kadın ile ilgili bir soru gelmiş. Kadın Topol'una bakış açınız nedir? Lidler başlayacak. Önümüzdeki hafta sonra benimle oynayan arkadaşlarım var bazı. Kadın ilgili görüşlerinizi alayım. Ben e, Türkiye Futbol Federasyonu'nda 2010-2015 arası Futbol Federasyonu'nda bölge hocalığı yaptım. Eğitmenlik yaptım. Bir arada e, kadın futbolunda bir buçuk yılda gönüllü olarak e, milli takımda da çalıştım. O zaman milli takımda olan bütün kardeşlerimiz şu anda hepsi a milli takımda. Büyük takımlarda oynuyorlar. Tabii kadın futbolun e, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın Fenerbahçe'nin, Trabzon'un, Karagümür'ün, diğer takımların girmesiyle bence çok e, bizi bu sene zevkli ve heyecanlı bir lig bekliyor. Onlara da başarılar diliyorum. Allah yardımcıları olsun. E, tabii büyük takımların girmesi, e, kadın futboluna bakış açısı e, daha çok değişecektir. E, onlara başarılar diyorum. Bu sene bence çok güzel bir lig olacak. Hocam, e, bu sefer kişisel bir sorun. Mustafa Özler'in Bayrampaşa ve Bayrampaşa sonrasındaki kariyer hedefi nedir? Vallahi benim kariyerim şu anda Bayrampaşa'da e, şampiyonluk yaşamak, ondan sonra Fenerbahçe'de teknik direktörü olmak. Orada bu ben bunu sorarken de bir soru gelmiş, tam da aynı soru gelmiş. Kariyer hedefiniz nedir Fenerbahçe mi diye? Tek gelmiş. Yani e, hedefimiz tabii ki Avrupa büyük takımlar... Ee, bu hedef için çok çalışacağız. Çok emek vereceğiz. Türkiye'de Hocam. ben şuna inanıyorum. Çok yetenekli teknik direktörlerimiz var. Çok kariyerli teknik direktörlerimiz var. Yeter ki kulüp yapılarını düzeltelim. Kulüp yapılarını düzelttiğiniz zaman altyapısıyla, tesisleriyle e, çalışma imkanınızla her şeyi düzelttiğiniz zaman bence biz başarıyı yakalarız. Biz zaten 40 yıldır bunu anlatıyoruz. Yani ben Doğduğundan beri e, hala altyapı kurulacak, altyapı kurulacak diye bir e, konuşuluyor. Bir an önce bizim el atıp bu altyapıları düzeltip eğitimli, kariyerli hocalar yetiştirelim. 2,5 milyarı, 3 milyarı hocalar e, çalıştırmayalım. Yani ondan siz milyonluk, yani düşünebilirim 3 milyon, 4 milyonluk Euro'luk futbolcular istiyorsunuz. Teknik direktörleri, altyapıdık hocaları 2-3 günler maaş veriyorsunuz. Yani biz bunu halletmemiz lazım. Tesisleşmeye gidelim. Okullara bakın okul futboluna bir an önce dönmesi lazım. Ben olsam Türkiye'de bana yetki versinler. Küçük yaş gruplarına sadece okul futbolu oynatırım. O lise o 4 yaşa kadar. Evet. Futsalı ve, ve liseler arası, ortaokullar arası lig kurarım. Bakın nasıl futbolcular yetiştireceğiz. Hocam milli takımın Ştepan Kuz tercihini nasıl değerlendiriyorsunuz? Efendim. Bir yabancı hoca ile milli takım tektraktörü nasıl değerlendiriyorsunuz? Ştepan Kuz. Ben, ben çok sempatik buluyorum. Ee, güzel işler yapıyorlar. Hamit Altın topta orada. Ben Nihat abi, Nihat başkan da bence güzel işler yapıyor. Nihat Özdemir başkan. Ee, Başarlar diyorum. Milli takımı biz bakın milli takım bizim için her şeyimiz. Milli takım her şeyin üstündedir. Milli takımı destekleyelim. Yani milli takımın Katar'a gitmesi lazım. Çok zor bir, bir iki Girebilir maç. Gelir mi hocam? 8'e İtalya'ya geçip gelemesince. Gelmez olmaz. Bakın baksam Metin de söylüyor. Ee, yani e, biz Allah kısmet ederse inşallah Katar'a gidersek eee İnşallah da gideriz. Ama çok zorlu iki tane rakibimiz var. Ee, i̇nşallah Katar'a gideriz ve milli takımımızı dünya basında destekleriz. Ben milli takımda da oynadım. Ah milli takımda da oynadım. Yani oradaki gurur, oradaki mutluluk, oradaki başarı hiçbir yerde bulamazsınız. Her şeyimiz. Ah milli takım. Bayrağın olduğu her yerde biz varız. Biz evet. sadece milli takımımızı destekleyelim. Ama maalesef son dönemlerde ee, yani milli takımı, ben ben her zaman milli takım bizim için her şeyimiz. Hocam bir soru gelmiş. Potansiyel olarak en olumlu baktığınız isim hangisidir takımda diye. Nerede? Bizim takımda mı? Ayrıca. Bütün oyuncularım benim için değerli. Oynayan, oynamayan, kadroya giren, girmeyen hepsi değerli. Peki. Hepsini de çok okullar da bizi seviyorlar. inanıyorum Çünkü adat, adaletli bir şekilde formayı dağıtıyoruz. Oyuncular elinden geldiği kadar mücadele ediyor. Bayrampaşa için, Bayrampaşa spor için mücadele ediyor. Başkanımız, yönetim kurumuz için. Yani gerçekten e, geçen hafta oynadığımız maçta sakat sakat Kafasına darbe alan oyuncularım devam etmek istediler. Yani ben bu oyuncular, bu oyuncu grubuyla grubu duyorum. Başkanımız da yönetim kurulumuzda, genel menajerimiz Serkan Bey bize çok büyük destek veriyor. Çalışanlarımız görseniz, bak Sametimle söylüyorum, e, ben ilk defa yani çok çok kulüplerde de çalıştım, çok kulüplerde emeğim de var. E, burada da şoföründen tut malzeme meclisine masörüne aşçısına fizyosuna doktoruna. herkes bizim için başarı için herkes çalışıyor. Bu gerçekten güzel bir bir duygu bizim için. İnşallah böyle devam eder.